Renkler ve ilgili çakralar Renk ilgili çakra Mor taç Hindigo alın Mavi boğaz Yeşil kalp Sarı solar plexus Turuncu sakral Kırmızı kök Menekşe taç çakra ile kırmızı kök çakra ile ilişkilidir Renk gözler, deri ve kafatası tarafından absorbe edilir ve rengin enerjisi bizi tüm seviyelerde etkileyebilir. Yani fiziksel, ruhsal ve duygusal. Bedendeki her hücrenin ışık enerjisine gereksinimi vardır. Renk enerjisinin tüm beden üzerinde yaygın etkileri vardır.